Merhaba arkadaşlar Almanca hoş hoşgeldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu arkadaşlar Carpe diem nutze tag adlı bu metni inceleyeceğiz. Bu metin nasıl bir metin? Ee, tamamen bir mektup üzerinden e, yola çıkıyoruz arkadaşlar. Bu e, mektubun içerisinde çeşitli boşluklar var. Bu boşlukları arkadaşlar gramer yapılarını inceleyerekten gidiyor olacağız. Dilerseniz dersimiz başlasın. Carpe diem, arkadaşlar carpe diem deyince aklımıza ne geliyor? Carpe diem arkadaşlar, anı yaşa demek arkadaşlar Latincede. Yani kaliteli bir şekilde zamanı geçir demek. Yani bunun Almanca karşılığına baktığımızda, nutse den yani günü iyi geçir demek oluyor. Dolayısıyla carpe diem neymiş Latincede? E, Almanca karşılığı notse tak yani güzel Türkçemizde anı yaşa ancak anı yaşa derken de bunu kaliteli bir şekilde geçir demeye çalışıyor bu e, cümle. Dilerseniz e, direkt başlayalım. Liebe Karin denilmiş arkadaşlar bu bir mektup. Şimdi bir e, kadına bir itap olduğunda Liebe şeklinde yazılıyor. Karin de zaten bir kadın ismi. Bu bir erkek olmuş olsaydı. LIBER olurdu, LIBA şeklinde okunuyor, LIBA şeklinde yanıtlanıyor, ee, karşılık veriyor olacaktık LIBE'nin yerine. Şimdi ilk cümleye baktığımızda arkadaşlar, bu boşlukları ben size çoktan seçmeli olarak söyleyeceğim. Bunu daha önceden kağıda yazmıştım. Şimdi ilk cümleye baktığımızda arkadaşlar virgülden hemen sonra Almanca'da ben mektup yazdığımda ufak harfle başlıyorum. Demek ki ne yapıyormuşum? Virgülden hemen sonra ne yapıyorum? Mektubu ufak harfle başlatıyorum. Bu çok çok önemli. Yani, Danke für Brief. Evet. Teşekkür ederim mektup için diyecek olursak arkadaşlar. Şimdi buraya baktığımızda Brief neydi? Mektup demekti. Teşekkür ederim dediğimizde, Der Brief, Danke für akusatifliği gerektiriyor. Dolayısıyla Brief'in artikelinde de olduğu için senin mektubun için diyecek olursam mektubuna teşekkür ederim diyecek olurum öyle değil mi güzel Türkçemizde? Ancak burada Almanca'da baktığımızda akusatif karşılık buluyor. Dolayısıyla ne olacak? Ben dilerseniz size seçenekleri söyleyeyim. Dein Deine Deinen Evet hangisi olabilir acaba? Brief artikeli der. Dolayısıyla der ne oluyordu? Bir hatırlayalım akusatiflikte. Bunu ayrıntılı bir şekilde görmüştük. Der ne oluyordu? Dene dönüşüyordu. Peki, senin derken ne olacaktı? Dein. Sonuna da en getireceğim. Dolayısıyla bu ne olacak arkadaşlar? Deinen olacak. Danke für deinen Brief. Yani ne diyorum? Mektubun için teşekkür ederim. Derim. Öyle değil mi güzel Türkçemizde? Ancak Almanca'da demek ki bunun karşılığı ismin i haliymiş. Devam edelim cümlemize. Ich habe mich sehr gefreut. Evet bu ne demek arkadaşlar? Freuen, sevinmek demekti. Sevinmek aynı zamanda da refleksif bir durumdu. Yani sich freuen, mich freuen, ich freue mich. Duvar dich. bunu da refleksif dersinde ayrıntılı şekilde görmüştük. Bu söylemiş olduğum konular arkadaşlar. Önceden işlemde eğer sıkıntı yaşadığınız konular varsa ben şimdi size söylüyorum hangi konu olduğunu bununla ilgili sıkıntılar yaşıyorsak o ilgili videoyu mutlaka izleyelim ki rahat bir şekilde bunları çözebilelim. Şimdi buraya baktığımızda bu herhangi bir boşluk çalışması değil ama gene üzerinde durmakta fayda var diye düşünüyorum. Çok sevindim diyecek olursam Burada bir perfekt zaman söz konusu. Faya ne olacak arkadaşlar? Habe gefreut olacak. Dolayısıyla ich habe mich sehr Çok sevindim derim. Güzel Türkçemizde tabi birebir karşılığı yok. Çünkü kendimi sevindim diyemeyiz. Çok e, anlamsız bir şey çıkmış olur. Çok sevindim diyecek olursam demek ki Almanca karşılığı. Eş habe mich sehr gefreut. Sonraki cümleye bakalım arkadaşlar. Schön Es dir in Mannheim Heim gefällt. Schön. Evet. Farkındaysanız arkadaşlar. Schön neydi? İyi, güzel demekti. Ancak ne kadar da güzel anlamına gelmiş oluyor. Bunu da görmüştük daha önceden. Hatta bunu bir... Konuyla pekiştirmiştik. Şimdi söylersem cevabı vermiş olacağım. Ondan çekiniyorum. Şimdi boşluğa baktığımızda 3 tane seçenek var. 3 çık var arkadaşlar daha doğrusu. Bunlardan birisi arkadaşlar. Şun boşluk gelmiş. Isti in Mannheim. Mannheim Almanya'da bir şehir arkadaşlar. Gefallen hoşa gitmek demek. Ne kadar da iyi Mannheim'ın senin hoşuna gitmesi. Yani güzel Türkçemizde ne deriz? Manheim'ın senin hoşuna gitmesine çok sevindim. Ne kadar da güzel demiş oluyorum bu cümleyle. Dolayısıyla buradaki boşluklardan Weil, das ya da und. Evet, üç tane seçeneğimiz var. Bunlardan birisi doğru. Weil, das, iki S ile olan ve und. Acaba hangisi olacak diye bir düşünelim. Ne kadar da iyi Manheim'ın hoşuna gitmiş olması. Diyeceğim. Şimdi while diyecek olursam, çünkü bu birazcık e, alakasız kaçıyor, öyle değil mi? Un diyecek olursak ve anlamına gelmiş oluyor. Bu da gene alakasız kaçmış oluyor. Doğru cevap arkadaşlar das olacak. Bunu evet. Das konusunda ayrıntılı şekilde görmüştük. Ne kadar da iyi Mannheim'in ee, evet Mannheim şehrin senin hoşuna gitmiş olması ne kadar da güzel denildiğinde demek ki schön das ist dir in Mannheim gefällt. Sonraki cümleye bakalım. Ich habe gestern einen Artikel in Zeitung gelesen. Evet burada ne diyor arkadaşlar? Ich habe gestern gestern neydi? Dün demekti. Aynen artikel bu ne demek arkadaşlar? Bir makale demek arkadaşlar. Aynı zamanda da artikeller konusu dedidas de, anlamına da gelebiliyor. Ancak bu e, konsept içerisine baktığımızda artikelden kase e, kasıt gazetedeki küpür anlamında ya da e, manch, e, makale ya da küpür anlamına gelebiliyor. Polizei hat gestern einen Artikel in Zeitung gelesen denilmiş. Burada arkadaşlar artikelleri bilmemiz gerekiyor. Almancada en başta söylemiş olduğum gibi artikelleri bilmeden ileriki konulara geçmemiz çok güç. Demiştim buna artikeller konusunda. Şimdi Saidung'a baktığımızda sonlandırıcısı zaten unsa. ne oluyordu hatırlayalım. D artikelini alıyordu. Dolayısıyla burada bir datif söz konusu. Gazetede diyecek olursam D neye dönüşüyordu arkadaşlar? Hatırlayalım. Ne olacak? Dere dönüşecek öyle değil mi? Zaten çıkların içerisinde D var, Das var ve D var. Bunu zaten... Bildiğinizi tahmin ediyorum. Dolayısıyla Ich habe gestern einen Artikel in der Zeitung gelesen. Lesen demek ki perfekt hali neymiş? Gelesen demekmiş. Dolayısıyla dün e, gazetede bir makale okudum diyecek olursam ne diyecekmişim? Ich habe gestern einen Artikel in der Zeitung gelesen. Evet, devam edelim. Der Artikel hieß... Hmm. Heisen ne olmuş arkadaşlar? His olmuş. Çünkü burada Preteritum devreye giriyor. Evet Preteritum demek ki Heisen ne oluyormuş? His olmuş oluyor. Dolayısıyla makalenin adı buydu diyecek olursak De article his kâpe diem tak. Evet kâpe diem, e, günü Yaşa. Nutzen ne demekti arkadaşlar Almanca birebir karşılığı kullanmak demekti. Ancak Türkçe'ye çevirdiğimizde güzel Türkçemizde günü kullan demeyiz öyle değil mi? Ne deriz? Günü yaşa. Anın tadını çıkar anlamında kaliteli vakit geçir demeye getiriyor not zeytin tak. Devam edelim arkadaşlar. Stell for. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> du bekommst jeden tag morgens von einem fremden menschen 86.400 Euro Öncelikle burayı bakalım arkadaşlar. Vorstellen Vorstellen ayrılabilir fiil. Ancak burada bir imperatiflik söz konusu yani emir kipi şeklinde karşımıza çıkmış. Vorstellen arkadaşlar tahayyül etmek demek. Şöyle bir düşünsene demek istiyor burası. Stell Evet. Buradaki boşlukları söylüyorum size hangisi olabilir acaba diye. Evet. Ziş, meş, diye, Ziş, meş ya da diya. Hangisi olabilir? Bir düşünsene, bir tahayül etsene diyecek olursam acaba hangisi olabilir? Ben sana diyorum. E, dolayısıyla senden kasıt ne olmuş olacak arkadaşlar? Bir düşünsene diyecek olursam Ziş olmayacaktır. Meş de olmayacaktır. Dolayısıyla ne yapacağım arkadaşlar? Stel diafoa, bir düşünsene, bir tahayyül etsene dediğimde bunu e, datif olarak karşımıza çıkmış oluyor. E, tabii Türkçe'de bunun birebir bir karşılığı yok arkadaşlar. Çünkü e, Türkçemizde böyle demeyiz. Ancak Almanca'da bunu datif formunda karşımıza e, çıkıyor ve bu şekilde incelememiz gerekiyor. Stel diafoa denildiğinde bunu yapısal olarak da e, alabiliriz. Du bekommst. Elde ediyorsun, jeden tag, her gün, morgens, sabahları, von einem fremden menschen. Ne demek arkadaşlar bu? Von einem fremden menschen. Mensch, insan demek. Fremd, yabancı. Bir düşünsene. Sen her gün, her sabah, von einem fremden menschen, yabancı birinden, 86.400, Euro alıyorsun, bir tahayyül etsene. Evet makalenin konusunun içeriğine giriyoruz şimdi. 86.400 euro düşünsene aldığını. Es gibt nur ein Problem. Evet, sadece bir problem var, sadece bir sıkıntı var. Neymiş? Wenn du das Geld nicht ausgibst. Ausgeben neydi arkadaşlar ayrılabilir? Artı düzensiz bir fiil arkadaşlar bu. Vermek, harcamak demek arkadaşlar. Ausgeben. Genellikle bu para için kullanılıyor. Parayı vermek, parayı harcamak anlamında. Ausgeben demek ki parayı harcamak diyebiliriz. Geld ausgeben. Bunu da bir kalıp olarak düşünebiliriz. Wennli bir cümle neydi arkadaşlar hatırlayalım? Eğer demekti. Wenn du das Geld nicht ausgibst, eğer parayı harcamazsan ist es hı hı, mit der Nacht weg. Mitternacht neydi arkadaşlar? Gece yarısı. Vek yok. Ne diyor bu cümle? Sadece bir sıkıntı var. Eğer ki parayı harcamazsan, gece yarısı yok olacak diyor. Şimdi burada bir prepozisyon var. Bunlardan söyleyeceğim size arkadaşlar hangisi olabilir acaba? Im, am, um. Im Mitternacht, am Mitternacht, um Mitternacht. Acaba hangisi olabilir? Wenn du das Geld nicht ausgibst, eğer parayı harcamazsan, gece yarısı yok olacak. Im diyemeyiz. Çünkü im neydi arkadaşlar? içinde demekti. Am bu da olmazdı. Çünkü am Montag, am Dienstag şeklinde günlerde kullanılıyordu. Um neydi arkadaşlar? Umu biz nerede kullanıyorduk? Saatlerde kullanıyorduk. Mitternacht'a baktığımızda da gece yarısı demek. Dolayısıyla hangi prepozisyon girecek buraya arkadaşlar? Um prepozisyonu gelecek. Dolayısıyla gece yarısında dediğimde um mitternacht demiş oluyorum. Dolayısıyla bunu toparladığımızda Wenn du das Geld nicht ausgibst ist es um mitternacht weg. Eğer parayı harcamazsan gece yarısı yok olacak. Devam edelim. Was soll man am besten mit Geld machen? Çok basit. Ben eminim ki bunu yapabil yapabilirsiniz arkadaşlar. Was soll man am besten Ne yapmalı? Am besten iyisi mi? Mit Geld machen. Artık elimiz neydi arkadaşlar? Geld için, para için Das Geld demekti. Bu cümle bize ne diyor? Bu parayla İyisi mi? Ne yapmalı? Das Geld neye dönüşecek arkadaşlar? Burada mit olduğundan dolayı datife dönüşecek. Dolayısıyla biz ne demiştik daha önceden? Datif konusunda eğer cümlenin içerisinde mit varsa mutlaka ama mutlaka artık elimizi ne olacaktı? Neye dönüşecekti? Datife dönüşecekti. Dolayısıyla das Geld ne olacak arkadaşlar? Deim Geld olacak. Dolayısıyla ne diyeceğim ben buraya? Was soll man am besten mit dem Geld machen? Bu parayla ne yapmalı? Devam edelim. Ein neues Auto kaufen. Yeni bir araba mı satın almalı? Evet buraya baktığımızda arkadaşlar. Das Auto ne olacak? Ein Auto. Dolayısıyla Neu. Sonunda ne gelecek artık? Das? Neues şeklinde. Yorumlayacağız. Dolayısıyla ein neues nice auto kaufen. Yeni bir araba mı satın almalı? Devam. Geschenke für die Familie und Freunde. Das Geschenk, die Geschenke. Neydi arkadaşlar? Hediyeler für die Familie, aile için und Freunde, arkadaşlar için. Yani burada bu cümlenin devamında baktığımızda arkadaşlar ein neues auto kaufen Geçen für die Familie und Freunde farkındaysanız terim şeklinde karşımıza çıkmış. Diyor ki yani yeni bir araba mı almalı? Aile ve arkadaşlar için hediye mi almalı? Ancak burada bir herhangi bir fiil yok ancak fiilimiz zaten en baştan burada e, hediye etmeyi karşıladığından dolayı o anlama gelmiş oluyor. Dolayısıyla fazladan, ekstradan bir fiil koymamıza gerek kalmıyor. Demek ki, und Evet, hediye mi almalı anlamında. Buraya bakıyoruz şimdi arkadaşlar. Aber eigentlich ist in dem artikel um hı -hı, Zeit demiş. Evet, ama eigentlich neydi arkadaşlar? Aslında demekti. Ama aslında in dem artikel makalede um hı -hı, Zeit. Aslında makale ne üzerine dönüyor? Zaman üzerine dönüyor. Yani para değil de zaman üzerine dönüyor. Şimdi ben size e, bunu söyleyeyim arkadaşlar. Buraya arkadaşlar giyen filmi, fiilinin e, çeşitli biliyorsunuz halleri var. Perfect hali olabilir. Preteritum hali olabilir. Geniş zamandaki hali olabilir, gelecek zamandaki hali olabilir. Acaba buraya hangisi geriye olacak? Ben size söyleyeyim isterseniz arkadaşlar. Gehen, ging, gegangen. Gehen, ging, gegangen. Dilerseniz öncelikle article'in sonuna kadar bir okuyalım. Aber eigentlich is in dem article. Geçmiş zamandan bahsediyorum. Dolayısıyla Gehen olmayacaktır. Çünkü bu mastar hali olmuş oluyor. Ging Bu da Olabilir belki. Ya da Gegangen Gegangen olabilmesi için bu da perfect zaman. Ne gerekiyordu? Haben Ya da sein Dolayısıyla sein olması gerekiyordu. Ancak cümlemizde Seinen çekimlenmiş bir hali yok. Geçmiş zaman Preteritum olduğundan dolayı Hangisi olacak arkadaşlar? Ging olacak Dolayısıyla bu cümle bize ne diyor arkadaşlar? Ama aslında Makale Zaman Üzerineydi Diyecek olursam buraya kadar bir bakalım Aber eigentlich Güng ist in dem artikel Buraya baktığımızda Zeit Evet Zaman demek arkadaşlar Zeit artikel neydi? Die Dolayısıyla Ondan sonra Ne yapmış oluyorum? Herhangi bir dönüşme gerek kalmadan Aynı şekilde Artık elim D'yi buraya yerleştiriyorum. Ve diyorum ki Aber eigentlich ging es in dem Artikel um die Zeit Ama aslında makale Zaman üzerine dönüyordu demeyi getiriyor. Çünkü buradaki umdan kasıt yani Zaman konusunda dönüyordu yani Onunla ilintiliydi demeyi getiriyor. Devam edelim Wusstest du? Biliyor muydun? Bilir miydin, dass jeder Tag 86.400 Sekunden hat? Evet, bu da çok bariz bir cümle. Ne diyor? Wusstest du biliyor muydun, dass jeder Tag her gün 86.400 Saniye'den oluştuğunu biliyor muydun? Evet. Demek ki, wusstest du, dass jeder Tag 86.400 Sekunden hat? Tamam. Und dass so viele Sekunden einfach so vergehen, Evet, das so viele sekunden ve o kadar çok saniye, einfach so einfach so, öylece ne demek arkadaşlar? Türkçe karşılığı, öylece akıp gittiğini biliyor muydun bu kadar zamanın? Vergehen, gitmek, akmak demek arkadaşlar. Yani boşa gitmek anlamına da gelebiliyor. Dolayısıyla bu kadar saniyenin boşa aktığını biliyor muydun? Und das so viele sekunden einfach so vergehen? Devam edelim. Man sollte also diese Sekunden für das eigene Glück. Hmm. Evet buraya kadar ne diyor arkadaşlar? Man sollte meli malıydı hatırlayalım bunu arkadaşlar. Gene bunu incelemiştik ayrıntılı bir şekilde. Also diese Sekunden für das eigene Glück. Das eigene Glück. Kendi talihin için, kendi şansın için, kendi iyiliğin için demeyi getiriyor burada arkadaşlar. Yani ne diyor? Bu saniyeler insanın kendisi için, kaliteli bir zamanı geçirmek için kullanılmalı demeyi getiriyor. Burada yine bir boşluk var arkadaşlar. Für die Familie das eigene Leben nutzen. Für die, evet, burası acaba ne olabilir? Şimdi buraya baktığımızda arkadaşlar Aile için diyeceğiz arkadaşlar Das eigene Leben Eigen Kendi demek Das eigene Leben Mutsen Kullanmak demek Dilerseniz arkadaşlar Öncelikle cümlenin sonundan başlayalım Şimdi buraya baktığımızda arkadaşlar Das Leben Hayat demek Kendi hayatı için diyecek olursak Hatırlayalım bunu sıfatlarda görmüştük Adjektif, Endungen konusunda ayrıntılı şekilde görmüştük. Ee, görmemiş olan arkadaşlar, sıkıntı yaşayan arkadaşlar varsa mutlaka o ilgili ders videosunu izlesinler. Das Leben Hayat demek arkadaşlar. Kendi hayatı diyecek olursam, Eigen ne oluyordu? Sonra E harfi geliyordu. Niye? Çünkü artık elim das olduğundan dolayı. Dolayısıyla kendi hayatı diyecek olursam, Das eigene Leben diyeceğim. Aynı formu. Şimdi dilerseniz bir de buraya taşıyalım. Für die Familie denilmiş. Burada da arkadaşlar seçenekleri ben size söyleyeyim. Eigener, eigenen, eigene. Bu bilgi ışığında. Burası ne olacak sizce arkadaşlar? Hatırlayalım. Artikelimiz ne olursa olsun. Artık elimiz ne olursa olsun. ister de, ister de ister das olsun. Sıfatın sonu ne oluyordu arkadaşlar? e ile sonlanmış oluyordu. Dolayısıyla eigene olacak. Ben bunu o zaman artikel die de da olabilirdi, das da olabilirdi. Ne yapıyormuşum? Demek ki e ile sonlandırmış oluyorum. Dolayısıyla für die eigene Familie das eigene Leben Nutsun demiş oluyorum. Dilerseniz bu cümleyi tekrar bir e, anlamlandıralım. Bu cümle bize demek ki ne diyor? Man sollte also diese Sekunden yani insan, yani ne yapmalı? Bu saniyeleri für das eigene Glück, kendi şansı, kendi taleyi için. Für die eigene Familie, kendi ailesi için. Das eigene Leben, kendi hayatı için kullanmalı. Nutsun diyor bu cümle. Ne kadar da güzel bir cümle öyle değil mi? Stimt doch, oder? Doğru, öyle değil mi? Stimt neydi arkadaşlar? Stimt doch, doğru ya, öyle değil mi? Anlamına gelmiş oluyor güzel Türkçemizde. Stimt doch, oder? Devam edelim. Man muss aber auch arbeiten. Hmm, evet. Ama ne yapmalı aynı zamanda? Çalışmalı da demek istiyor bu cümle. Man muss aber auch arbeiten. Buradaki aba ve auch arkadaşlar pekiştireç noktasında olduğu için man muss aber auch arbeiten, çalışılmalı da demeyi getiriyor. So, genug E Yeter artık bu kadar konuştuğumuz gibilerinden. Evet, esprili bir şekilde e, bunlar bu yapılar arkadaşlar e-maillerde ya da e, mektuplarda da yazılabiliyor. E, bu kadar konuştuğumuz yeter diyor. Dolayısıyla so, genug gerätet. Evet. Ich. Evet. Şimdi burada bir boşluk var arkadaşlar. Jetzt. Schluss machen. Şimdi burada müssen modal fiilini getirmemiz gerekecek arkadaşlar. Bu da çok basit. Ne olacak arkadaşlar? Müssen'i işe göre yorumlayacağım. Ich. Ne olacak arkadaşlar? Ich. Mus. Öyle değil mi? Dolayısıyla şimdi bitirmem lazım. Ich muss jetzt. Schluss machen. Yani artık mektubu bitirmem gerekiyor dediğimizde demek ki Ich muss jetzt Schluss machen. Evet selamlar. Liebe Grüße. Selamlar demekti Evet yazığında kimmiş? Maria. Dilerseniz öğrenmiş olduklarımızı doğru telaffuzlarıyla yineleyelim. Liebe Karin, danke für deinen Brief. Ich habe mich sehr gefreut. Schön, dass es dir in Mannheim gefällt. Ich habe gestern einen Artikel in der Zeitung gelesen. Der Artikel hieß, Carpe Diem, nutze den Tag. Stell dir vor, du bekommst jeden Tag morgens von einem fremden Menschen 86.400 Euro. Es gibt nur ein Problem. Wenn du das Geld nicht ausgibst, ist es um mitternacht weg was soll man am besten mit dem geld machen ein neues auto kaufen geschenke für die familie und freunde aber eigentlich ging es in dem artikel um die zeit wusstest du dass jeder tag 86.400 sekunden hat und dass so viele sekunden einfach so vergehen Man sollte also diese Sekunden für das eigene Glück, für die eigene Familie, das eigene Leben nutzen. Stimmt doch, oder? Man muss aber auch arbeiten. So, genug geredet. Ich muss jetzt Schluss machen. Liebe Grüße, Maria. Bir dersimizin daha sonra geldik arkadaşlar. Bu dersimizde Carpe Diem, nutze dein Tag. Ya ne anın tadını çıkar. Anı kaliteli bir şekilde geçir adlı bir metni inceledik. Bu metin nasıl bir metinde arkadaşlar? Bu bir mektuptu, boşluk doldurma şeklinde görmüş olduğumuz önceki konuları burada pekiştirdik. Bu ve buna benzer çalışmalarımız devam edecektir arkadaşlar. Bunun için kanalımıza abone olmayı, paylaşmayı ilgili bildirim zilini tıklamayı unutmayalım ki sonraki videoları takip edebilelim sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum bisbalts Tschüss.